Çok şükür. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sakarya'da havalar nasıl hocam? Buralar buz gibi. Valla bir geldiğimizde baya baya soğuk da şimdi iki gündür iyi ya. Çok şükür hiç Sıkıntı yok Va yani. Va Valla Sakarya Spor'un son maçından önceki o zemini gördük. Oo, Muhtemelen tabii, zaten deplasmanda zaten. mıydı? İç sağda mıydı? İç sağdaydı. İç, sağdaydı. i̇ç sağda, evet. Yani çarşamba günü de böyle bir atmosfer olabilir mi? Şimdi sırf Sakarya sporun, işte Sakarya'nın hava durumuna baktım da. Yağmurlu hani da gözüküyor. Kar ihtimalde var. Gibi. Yağmurlu gözüküyor da Yağmurlu. kar ihtimalde var ama düşükte olsa. Yani bilmiyoruz ama şimdi iki gündür bayağı iyi, bayağı iyi yani. Hocam göreviniz hazırlı olsun, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, ee... sağ olun. İlk paylaşımınızda şöyle bir şey yazıyor. Bir şehrin hayallerini gerçekleştirmeye göreve geldim demişsiniz. Evet. Doğru. Geçen sene bir ilçenin hayallerini gerçekleştirmişsiniz. Bu evet. de bir ilin, bu il de sıradan bir il değil Sakarya. Evet. Çok ee, iyi. Başarılı olabileceğinizi düşündüğünüz için göreve gelmişsiniz illaki ama. Evet. Gelmişsinizdir illaki ama. Evet. Atmosfer nasıl hocam? Şehirde havalar nasıl? Şampiyonluğa olan inanç var mı? 12 puan fark kapanır mı? Şöyle bir özetlersek sevinirim. Ya, tabii ki kapanır. Neden kapanmasın? Ee, 19 tane maç var. Rakibimiz daha iyi, rakiplerimiz var. Eyüp ee, Spor şu anda bayağı bir avantajlı durumda. Ama e, kapanacak bir durum yok. Biz e, daha önceki yıllarda tecrübeler edindik. Lider olan takımların e, playoff'lara giremediği zamanları da biliyoruz. İşte, geçen bir Manis örneği var. 8 puan öndeydi, 10 puan. Manis, e, Samsun takımı fark atarak öne geçti. Dolada olan şeyler. Yap o yüzden biz e, inanarak geldik. Müslüye kapılmak yok. Oyuncularımıza da güveniyoruz. E, kapanacak bir şey yok. E, yani o yüzden e, 19'da 19 yapılacak diye bir durum söz konusu değil EYİB takım adına. O yüzden e, biz kendi maçlarımıza önce odaklanmalıyız. Kendimiz kazanmalıyız. Rakip muhakkak kaybedecektir bir yerlerde. Hocam bilmeyenler için söyleyeyim Altta öyle yorumlar görüyorum. Geçen sene Bandırma Spor'la şampiyon oldunuz siz. Hani evet. Bir ilçenin hayallerini gerçekleştirdiniz demiştim ya onun için. Evet. Altta sanırım az biraz tepki gördüm. Sakarya bir il. Bandırma bir ilçe. Resmi olarak böyle. Evet. Hocam evet. baskı var mı baskı? Merak ediyorum yani. Sakarya'da çok büyük bir camia. Ya şimdi bu tür camialarda çalışıyorsanız, futbol oynuyorsanız muhakkak baskı olacaktır yani. Baskının olmadığı yerde zaten motive olamazsınız. Motive olmayıca da başarılı olamazsınız yani. Önemli olan baskılarla baş edebilmek. Eğer baş edebiliyorsanız bir noktaya getirebilirsiniz. Baskıları eğer kendinize artı bir e, motivasyona çeviriyorsanız sıkıntı yoktur. Ama baskı altında eziliyorsanız, onun baskısını kendi iç dünyanızda da farklı bir şekilde yorumluyorsanız tabii ki sıkıntı yaşarsınız. E, bu konuda tabii ki baskı olacaktır. Bu baskı da biz motivasyon olarak e, algılayıp oyuncularımızı öyle e, yansıtacağız. Yani Sakarya çok büyük camiye olduğunu farkındayız. E, taraftarıyla, medyasıyla, şehriyle. E, bunun e, bilincindeyiz. Şu anda çok kritik bir noktada olduğunda bilincindeyiz. Ama biz buraya net ama çok net bir şekilde başarılı olacağımıza inandığımız için geldik. E, daha önce de başarılı olan takımlar var, şampiyonluk yaşadığım e, takımlar var ama ben bir şampiyonluğu e, böyle bir büyük camiada yaşamak istiyorum. Hocam tatangalar sana güveniyor ve inanıyorlar alttaki mesajlardan öyle algılıyorum. Olsun, ben Şimdi, benim sorum şu baskı sorusunun devamı şu hocam ee, 8 tane 30 yaş üzeri futbolcunuz var yani tecrübeli futbolcunuz var. Ee, bu yüksek yaş ortalaması genelde de oynayan oyuncular yani 1-2 tane harç hepsi ilk 11 oyuncusu. Ee, Böyle ileri yaştaki oyuncular şampiyonluk baskısını elbette kazandırabilirler ama saha içinde de temponun düşmesi anlamına gelir mi? Yani bu konudaki de avantaj mı dezavantaj mı? Şöyle, eğer siz iyi antrenman yaptıramıyorsanız, yaptırmadıysanız, iyi bir kamp dönemi ve hazırlık dönemi geçirmediyse tabii ki dezavantaj olur size. Bu sadece 30-32 yaş, 30 yaş üstü oyuncular için geçerli değil. 20 yaşındaki oyuncuya da, 22 yaşındaki oyuncu da antrenman verilmezse o da dezavantaj olur. Ee, bunu vermek gerek, bunu verdikten sonra... E, eğer fiziksel olarak iyi bir duruma geldikten sonra tabii ki avantaj olur çünkü hepsi tecrübedir, bu oynamışlardır, şampiyonlar yaşamışlardır. Bunu avantaja çevirebiliriz. Ki kaldı ki ben... sakattık bakımından da sordum hocam, hani lafınızı bölmüyor mu? Hani sakatlanma ihtimal daha yüksek genç oyunculara göre. Yani aslında yüksek değil, kendi bakan oyuncular var. Artık ülkemizde yani o yaş sınırı çok da kalmadı. Bugün 36, 37, 38 yaşında oynayan oyuncular. Ee, var yani. Sıkıntı yok. Bizim geçen yıl Bandırma'da da yaş ortalamamız yüksekti. Ben 2 yıl önce Sarıyer'de 32 yaş ortalamasıyla oynadım ben. Ee, çok da başarılı olduk. Ee, hiçbir sorun yaşamadık. Çünkü çok iyi çalıştırdık. Oyuncular da kendine iyi baktı. Esasında tecrübeli oyuncular olayların daha da farkındalar. Ee, e, birçoğu evli oluyor. Düzenli bir aile hayatı oluyor. Futbola bakış açıları daha olgun oluyor. Hedefe daha iyi kilitlenebiliyorlar. Bu tür oyuncularla çalışmak e, avantajları inanın çok daha fazla oluyor. Daha tecrübeler. Bazı şeyler söylemenize gerek kalmıyor. Yemelerini, içmelerini, yatmalarına daha dikkat ediyorlar. Onların tecrübelerinden tabii ki faydalanmak gerekiyor. Öyle söyleyelim. Şimdi hocam, Sakarya'lı arkadaşların yüreklerini bile ferahlatayım ben. Sakarya Yerel Bası'ndaki bütün haberleri okudum. Konulara hakimim. Merak etmeyin. Hocamıza her bütün soruları soracağım. Neler neler varmış. Şimdi hocam hedeflediğiniz bir puan var mı? Muhtemelen yani orada Eyüp Spor biraz hani 12 puanı kapatmayacak gibi duruyor da geçen sene de Sakarya Spor playoff finalinde kaybetmiştik Kara Gümrüğe. Hani playoff'a kalırsanız oradan çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hani inşallah birinci olursunuz. O da başka bir konu Ya da. şimdi tabii ki 12 puan az bir puan değil ama tabii çok böyle gözde büyütülecek bir puan da değil. Bizim en az bir 15-16 maçı kazanmamız gerekiyor. 19 maçın. Bunları kazanmamız gerekiyor. Rakibin daha fazla kayıp aşaması gerekiyor. hedefimiz puan açısından değil de bir 15-16 maçı kazanmamız gerekiyor bizim. Oyuncularla biz öyle konuşuyoruz. Ona odaklandık. Eğer puan farkı kapanmazsa tabii ki rakibi tebrik etmek gerek. Onları da kaybetmiyor demektir o zaman yani. Onlar i̇şte tebrik Eyüp Sakarya maçı da İstanbul'da oynanacak diyor hocam. Biraz evet. da o da de, o da yani zaman Ya Esasına baktığında inan şöyle bir sıkıntı... Iı, yani iç saha seyirci olmadığı için artık iç saha dış saha olayı çok fazla kalmadı. Yani seyirci olduğu zaman mesela bugün Sakarya takımının inan seyircisi olsaydı yani pandemi olmasaydı bugün e, inanın 7-8 puan daha fazla olurdu Sakarya'nın puanı. Yani. Çünkü iç seyirci gerçekten özellikle Sakarya'da çok büyük bir artı yani biz buralara da rakip olarak geldik. E, şimdi seyirci olmadığı için Eyüp'ün depresman olması veya maçın Sakarya'da olması... Çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece işte görsel olarak sırada alışkanlık oluyor, zemine alışkanlık oluyor. O yüzden e, bizim evde oynamamızın bizim için çok fazla bir dezavantaj yok derd basman olarak. Bir kere onu öyle belirledim. E, tabii ki eğer biz çıkamazsak, yani bizim şu anda oyuncuların tek hedefimiz o puan farkını indirmek. Yani bunu kademe kademe indirmek veya oraya çok fazla işte bakacağız onunki puan var deyip de kendimizi çok e, kötü psikolojiye sokmak istemiyoruz. Biz önce kendi maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bir seri yapmak istiyoruz. Ondan sonra önümüze bakacağız. Rakip kaybediyor mu? Kaybetti mu? Ona göre bakmak gerekiyor. Bunu yaparken de her hafta kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hem fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor hem de taktiksel olarak, sistem olarak geliştirmemiz gerekiyor. E, tabii ki biz eğer e, birinci olup çıkamazsa e, tabii ki play favori takım olacağız. Yani ondan hiç şüphe yok. 8 takımın 8 8'inde çıkma ihtimali var hocam. Ben baktım da hani kim ya yani kalırsa öyle. kalsın kolay takım yok yani. E, evet tabii ki yok. Ee, ama biz biliyor e, konusunda eğer biz birinci olamazsak orada tabii ki kendimiz çok iddialıyız yani. Hocam şöyle bir durum da var. Ee, Mart ayının sonlarına doğru tribünlerin düşük kapasiteyle açılma ihtimali var. O da son 4 maç e, seyirciliği oynama ihtimalinizi doğuruyor. İnşallah öyle bir şey olursa. Sakaryaspor e, taraftarı varken maçlar çok daha farklı geçer diye tahmin ediyorum. Yani çok e, puan kayıplarının çoğu yaşanmayabilirdi taraftar olsaydı. Şimdi zaten onu az önce belirttim. E, camiaları camiye yapan taraftarlarıdır. Yani taraftarların türbüne gelişi büyüklüğüdür. Yani Yoksa bugün e, baktığımız zaman taraftarsız olan bir takımdan çok büyük bir cami olarak Türkiye'de veya başka bir yerde bahsedilmez. Neden camiadan? İşte taraftarı çok fazla ateşli, fanatiktir O yüzden camiadır. Düşseler de katmasını çok iyi bilirler o camiaları yani. Evet. O yüzden taraftarın önemi çok büyüktür. Sakaryaspor için de e, taraftarın önemi çok e, büyüktür. Yeri de ayrıdır. E, bunu zaten biz yıllarca geldik. Bu deprasmada da oynadık. Veya bu tür takımlarla karşılaşıyoruz. E, onun artısı çok farklı. Özellikle iç sahada e, artı motive oluyor. Rakibe de e, şöyle bir baskı yaratıyor. İşte taraftarın bir göşması, bir atakla ayağa katması bir rakip üzerinde. E, ters etki yaratabiliyor. Yani, yani kilidin cesaretle oynamamasına neden olabiliyor. geri çekilmesine neden olabiliyor, hata yapmasına neden olabiliyor. Taraftarın bu anlamda anlamı tabii ki çok büyük. Yani biz keşke bir an mücadele hmm. açılsa da bir taraftarla beraber oynasak maçlarımızı. A aşılar yapılmaya devam ettikçe hocam hani o ihtimalde artıyor. Mart sonu gibi e, özellikle 16 Mart diye bir kritik tarih duydum ben. 16 Mart gibi böyle kesinleşecekmiş bir durum. Bekleyip göreceğiz. Daha bir, bir hikayemiz var bu konuda. Ee, şimdi i̇nşallah hocam, hastalık, <gülüyor> hastalık bir an önce biter de, tabii ülkemiz normal hayata döner. Ee, ondan sonra onların hepsi oluşur inşallah. Tabii tabii yani en büyük temennimiz o da. Hani biz burada spor programı yaptığımız evet. için tribü, tribüne odaklı konuşuyoruz hocam. Hocam yorumların çok büyük kısmı transferle alakalı. Hani evet. biraz takip ediyorsanız. 3,5 milyon TL'lik bir transfer yasağı varmış ben yerel basından öyle evet, okudum. doğrudur. Doğru, Şimdi doğru. bu transfer yasağının açılması için yönetim illaki çalışıyordur ama size gelen bilgiler nelerdir hocam? Yönetim çalışıyor biz bugün yönetimle beraberdik yine. Ee, aslında e, yani ben çok tabi olaya çok hakim olmakla beraber bir 15 yıl önce bir dava varmış bir tazminat davası ile ilgili. Evet. bir 1,5 milyonluk bir dava var yani hiç asla transferle alakası olmuyor bir durum. O geldi sürpriz olarak. O olmasaydı çok büyük bir sıkıntı yaşanmayacaktı. Yönetim tabii yarın itibaren bunu çalışmalar yapacak. itiraz edecek. Yani o transfer önüne konulacak bir dosya değil. Yani transfer Olan 2 milyona bir düşüyor. 2 bir... milyona düşüyor. Daha az. Daha az olacak o. 2 milyon değil. Daha az olacak. Yani o rakam biraz daha az olacak. Peki hocam yani... bir rapor verdiniz mi transfer evet. için? Takviyeler, bölgeler, ee... futbol cisimleri. Şimdi bölgeyle ilgili çok konuşmayalım. Ee, onları çok şey yapmaya gerek yok. Şimdi devre transferler bu her yerde e, şöyledir. Çok zordur. Gerçekçi konuşmak gerek. Ki biz de işin aslında sonuna geldik. Yani şurada bakıldığında bir 10 günlük sürekli transiyonun bitmesine. Ee, burada, bir hafta kaldı hocam. Yani işte e, yanılmıyorsam 3'ünde mi 4'ünde mi bitiyor öyle, öyle bir şey değil. Birinde hocam 1 bir Şubat. Birinde mi? Doğrudur. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Yani e, o zaman beni yanlış bilgilendirirler 3'ü diye. Her neyse yani. Hani 4'üne uzama ihtimali var ama kesinleşmedi. 1 tamam, Şubat. Kes, tamam doğrudur. O zaman, e, ondan dolayı yanıldım ben. Yani şöyle bir durum var. İyi iyi oyuncular takımlarda yer alıyor zaten. Evet. Yani iyi futbol, hedefe oynayacak futbolculardan bahsediyorum ben. Yani şampiyona oynayacak futbolcular zaten genel olarak takımlarında yer alıyor. Bizim ya takımda soru yaşamış oyuncuları bulup çıkarmamız gerekiyor veya bir üst ligden böyle oynuyor, oynamıyor, arada kalmış iyi oyuncuları bulup getirmemiz gerekiyor. Bunun için tabii şimdi netleşmesi lazım bahislerin. Evet, transferi açıyoruz deyip ona göre hareket etmemiz gerekiyor yani. Şimdi e, transferin açılmama durumuna göre de e, biraz hareket edemiyoruz. Yönetim bununla ilgili yarın bir çalışma yapacak zaten o dosyanın üzerinde. O dosyayı çözerlerse çok büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çözemezlerse de biz inanın elimizdeki kadroyu güveniyoruz. Yani inanın transfer yapmak her şeyin çözümü olmuyor. Bugün 10 tane oyuncu da alabilirsiniz ama bunlar bir çözüm olmuyor. Önemli olan yaptığınız transferi veya elimizdeki kadroyu verimli kullanabilmektir. Biz elimizdeki kadronun iyi kadro olduğunu inanıyoruz. Onlardan da iyi işler çıkaracağımıza ee, inanıyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz yani. Şu anda zaten kendi adımıza ekim adımıza tamamen sahaya odaklanmış durumdayız. Ne güzel hocam. Peki takımdan ayrılan bir isim olmuş bugün zaten. Ee, ismini buraya yazmıştım. İçer İdman Yurdu'na kiral gitmiş Yusuf Kankara Kara. Evet, genç ee, oyuncu. Onun dışında ha, ayrılık anda, olacak onun mı? Dışında, onun dışında e, şu anda yok ayrılık yok. Ee, bize gelip ayrılmak isteyen oyuncu da olmadı. O yüzden şu anda bir durum yok yani. Yani hocam mesela Fatih Tultak'ın ayrılmak istediğine dair yerel basında haber çıkmış. Bunun gerçeklik payı var mı? Fatih Pardon tekrar bir daha söyler misiniz? Ya? Fatih Tultak'ın ayrılmak istediğine dair yani. yerel basında bir haber var hocam. Hani doğruluk payı var mıdır bir soruyorum. Yok biz Fatih'le konuştuk. Şu anda hani biz transferi açmadık zaten öyle bir durum söz konusu değil. Kendinde ufak bir sakatlığı var. iki gündür de çıkmıyor ama bizim de çıkacakları antrenmanlara çok büyük bir sıkıntı yok yani. Şimdi hocam taraftarlar şunu sormamı istiyorlar. Transfer tahtası açılırsa kaç tane isim yani böyle tahmini 6, 7, 5, 3, 2, 1 ya şimdi, rakam istiyorlar hocam? Şimdi şöyle. Hadi benimkileri geçtik diyorlar. Aynen, yok taraftarlar şunu söylemek istiyorum. yani Rakamlarla çok inanı takılmamak gerekiyor. Nereye verimde? Yani 3 veya 4 tane transfer yapmamız gerekiyor. Ama bu verimlilik çok önemli. Yani transfer yapmak için bugün belki 5 tane çok iyi oyuncu elinize düşer. 5 taneyi alırsınız. Gerçekten takımımıza daha yani bizim takımımızdaki oyunculardan daha iyiyse 5 tane oyuncu alırsınız. 6 tane oyuncu alırsınız. Ama o 5-6 tane oyuncuyu bulabilmek önemli. Eğer bulamıyorsanız 4 tane ihtiyacınız varsa 4 taneyi de almanıza gerek yok. Daha iyi değillerse elimizdeki oyunculardan. Biz buna bakıyoruz. Ama bizim e, şu anda görüntü en az bir 4 e, tane oyuncuya ihtiyacımız e, olur. 3-4 tane. Ama eğer transfer evet. açılmazsa da biz şu andaki oyuncu grubumuza da güveniyoruz. Onlarla da bu ligi iyi bir şekilde götüreceğimize inanıyoruz yani. Hocam belki İsmail Ünsal başkanla bir görüşme yapmış. Ee, belki İsmail'de son durum ne? Hiçbir Bakın sıkıntı yok. İçindeki havası nasıl? Hiçbir sıkıntı yok. Ee, çok özel bir oyuncu, ee, çok klas bir oyuncu. Ee, bana göre Türk futbolunda çok daha yerli de olması gereken oyunculardan bir tanesi. Ee, ama bugün yani ligue olarak bahsediyorum, kulüp olarak zaten burada iyi. İyi bir durumda. Yıllardır da burada. İlk yarı e, yeterli performansı sergileyemediğine inanıyorum ben. Çok kendi değerin altında kaldı. E, biz ona inanıyoruz. E, Berk İsmail e Ali Özgün'ün e, bizim hücumda e, sıkıntımızı, yani bize sıkıntı çıkarmayacaklarına, bu ligi çok rahatla götüreceklerine inanıyorum ben. Yani Berk'in performansını ciddi anlamda artırmamız gerekiyor. Ona güveniyoruz yani. Hocam takıma bir sportif direktör gelecek mi? Ee, Selim Çatalbaş'ın ismi yazılmış. Yani o şimdi Bilginiz tabii ki aslında şöyle bir durum. Evet böyle bir isim söz konusu. Yönetim böyle bir görüşmeleri yapıyor ama işin çok detayını ben bilmiyorum. Çünkü çok beni ilgilendiren konular değil. Çünkü yönetimin ataması gerekiyor. Ee, öyle bir isim evet gündemde. Ee, ama tabii son kararı yönetim verecektir. Ama evet, sportif direktörler de böyle hani transferde etkin rol oynarlar. Hoca ile yönetim arasında köprü olurlar. Tabii tabii. Yani şimdi kulüplerde... Ya, o yüzden. Ya, sportif direktörleri şöyle e, buraya özgür değil genel olarak şey yapayım. Tabii ki aradaki köklüdür. İşte transferler yapan kişilerdir. Ama bunun layıkıyla yapmak gerekiyor bu sportif direktörlüğü. Bunu gerçekten yönetime yardımcı olmak, camiye yardımcı olmak, hocalar yardımcı olmak anlamında yapan çok değerli arkadaşlarımız var gerçekten piyasada. Ama bir de bu sportif direktörlüğü çok da farklı boyutta yapan kişiler de var. E, yani layıkıyla yapan kişilerin kulüplerde yer alması gerektiğini düşünüyorum ben. Faydalı oluyorlar. Çünkü yani, yapan. Evet Transfer açılırsa dört tane nokta atışı transfer yapmaya çalışacağız dediğiniz. Gidecek futbolcu yok dediniz. Bir tane genç oyuncu kiralık verdik dediniz. Peki hocam oyuncularımıza gelen teklifler var mı? Bu da önemli bir soru. Sakaryaspor önemli bir gelen, geçir. Şöyle oyuncularımıza gelen teklifler hani kulüp basında kulübü arayıp da değil ama oyuncuları arayan kulüpler var. Yani bunu oyuncularımıza biz zaten iç Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Onları ciddi anlamda arayanlar var ama onlar da bizimle bir yola çıkacakları için e, hepsine teşekkür ediyorlar. Çünkü burada e, bir oluşum olacak. Burada e, ciddi işler yapacağımıza inanıyor oyuncularımız da. Sakarya'dan da hocam, şu anda bakıldığında hı. teklifler olabilir ama Sakarya camiasına daha iyi bir kulübe gideceklerine e, zannetmiyorum. Üstü şimdi, olunca biraz kafa üçüncü, karışıyor hocam hocam. Menazellerde fenalar... Şöyle, ya i̇kincilikleri de çok arıyor. İkincilik Sakarya'dan çok daha iyi camia şu anda yoktur. Ee, üstlüklerde tabii şöyle üstlüklerden gerçekten bir oyuncumuzu istiyorlarsa bu Sakarya adına Sakarya takımı e, gurur duyar onurlanır. O zaman da yönetim e, herhangi bir oyuncunun duruma göre tabii ki önünü açabilir yani. Ama şu an böyle bildiğiniz resmi bir teklif yok değil mi hocam? Ya tabii kulübe bir resmi teklif olmadığı için hani şöyle oluyor yani menajerler arıyor seni şu takım istiyor. Şimdi menajerlerin araması resmi bir teklif olmadığı için Arada kalan bir şey öyle ama kulübün kulüp bazında araması gerekir bir kulüp yönetimi arayacak kulübümüzü diyecek ki şu oyuncu uzatalım biz o tabi daha farklı bir durum ortaya çıkıyor o zaman resmi yani oluyor. Menajerler işi bitiriyor ondan sonra yönetimler görüşüyor hocam de öyle bir durum var maalesef ülkemizde de böyle bir gidişat var. İşte bir de bitirmedi. Şimdi dinliyorum <gülüyor> hocam. Menajerler şöyle e, tabii çok onların da çok değerler. Bir de bitiremedik, bazen bitiremiyorlar, kafa karıştırıyorlar. O yüzden kafasını ortadan e, motivasyon kaybına neden olabiliyor maalesef. Çok büyük kaybına yani binler, binlerce örneği vardır. Benim aklıma onlarcası geliyor şu an. Hocam şimdi iki tane boşta yerli futbolcu var. İsmi Sakarya yazılıp çizilmiş. Size sormak istiyorum. Birisi Sercan Kaya, birisi de Mehmet Uslu. İki oyuncuyu da tanıyorsunuzdur Süper Lig'den birincilikten. Evet. Ee, evet. Bu oyuncular boşta ya hani transferin açılması durumunda... Talep eder misiniz? Mevkilerini falan karıştırmıyorum. İsim olarak soruyorum. Taraftarlar sormamı istemiş. Birisi Sercan Kaya, birisi Mehmet Uslu. Yani onu şimdi e, konuşmasak tabii çok daha iyi olur. Ya. Biraz yaraya tuz bastık ya da e, şey yok. geldi, denk geldi gibi bir yok, şey oldu. Yok, hayır yani şimdi isimler üzerinde inanın konuşmasak çok daha iyi olur. Mevkiler, isimler üzerinde konuşmasak iyi olur. Yani tabii ki taraflarla çok daha farklı şeyler duymak istiyor olabilirler. Şimdi yani. siz burada olacak bir işi bozmak istemiyorsunuz gibi bir algıya kapıldım millet. Ben size söyleyeyim. Yok hayır yani şimdi evet böyle bir şeyi isterim desem çok farklı bir noktaya çekilecektir bu durum biliyorsunuz yani. Hayır ben istemiyorum desem yine çok farklı bir noktaya çekilecektir. Yani çok farklı yorumlar olacaklar. Bir gündem oluşacaktır. Bunun gündeminin oluşması... Ama hocam bir liste yorum. hazırladınız mı transfer açılırsa? Onun taraftar biraz sıkıştırmamı istiyor sizi burada. Hani isimler isim ama listeniz var mı? <gülüyor> Ya şimdi gerçekten değerli oyuncular var. Yani var. E... Hüseyin Bak diyorlar mesela aşağıdan. Hüseyin Bak yok. Çorum'a gitti Hüseyin Bak. <gülüyor> Çorum anlaştı yani o. E, bir listemiz var ama bu oyuncuların takımlarına kopmaları da gerçekten kolay olmuyor. Çünkü iyi oyunculardan kurulu. E, bir de işin içine biz girdiğimiz zaman hani Serdar Hoca istiyor. Sakaryaspor istediği zaman takımlarının e, hani bonservis bedellerini yüksek isteyebilirler. Bunların hepsi ciddi bir etken. Hani belki bir ay önce olsa transferi yeni başladığında daha farklı bir Durum ortaya çıkabilirdi ama sonlara yaklaştıkça biraz daha işler farklı boyuta çıkabiliyor ki maçlar da başlıyor biliyorsunuz çarşamba günü maçlar başlıyor ve üstlükte maçlar ya başlıyor. O da, o da başka bir konu hocam hafta sonu maç oynanmıyor bu ligde galiba sadece erteleme maçları oynanıyor. Yani işte. Ful hafta içi gidiyorsunuz. Hafta içi hafta sonu sıkışıyor ikinci yarı daha sıkışık bir fikşör olacak. Ee, Tabi bu yılın aslında ben böyle geçeni geçen yıl yazılan biliyordum çünkü çok sıkışacak. Evet. Şöyle bir sıkıntılar da yaşanıyor. Alt liglerde geçen Mart'ın 15'inde en son maç oynandı. Ondan sonra işte Eylül'de başladı. Şudur budur. Yani oyuncular bir 6-7 ay boş geçirdiler. Ciddi anlamda Antrenmanızı geçirdiler. Bu yüzden sakatlık oluyor. performanslar iyi olmuyor. Bunun sıkıntısını bütün takımdaki oyuncular çok ciddi derecede yaşadı. Ve liglere de bu genel olarak yansıyor yani. Hocam biz transfer konuştukça altta yorum şey oluyor. Coşuyor böyle. Bandırma Spor'dan böyle e, gelebilecek isteyeceği hani istemeyi düşündüğünüz oyuncu olur mu diye soruyorum yani olur mu Bandırma Spur'da çok değerli oyuncular var şampiyonluk yaşadığımız gerçekten çok değerli çok profesyonel oradaki oyuncularımın hepsini kutluyorum onlara teşekkür ediyorum çok ciddi bir oluşturduk biz orada çok da ciddi işler yaptı Erkan Taşkan'da falan yazmışlar <gülüyor> Yani ciddi evet gerçekten. Bandırma Başkanı'nı iki gün önce yayın aldım ben bırakmıyor hocam. Çok, e, çok değerli bir oyuncu yok. onda zaten benden dolayı yine bırakmazlar. Bırakacaklar da varsa ben istiyorum diye zaten bırakmazlar. O yüzden Bandırma yani Onur Onur Göçmez'le ben konuştum. Erta, Erkan Taşkıran'la özel bir bağları var yani. Erkan değerli bir oyuncudur. Her yerde sevilir. O yüzden yani... Ama mesela bir Rahmi Anıl başaran olur gibi hocam. Sizde yok hayır. Trabzon'un oyuncusu Gelecek Vadi'dir daha 20 yaşında. Ama istemezsiniz herhalde mevkiniz dolu. Yani daha iyi oyuncular var. Yani Trabzonlar bu pek boş olmayacak ama Seyf Koç. Hayır, yani şimdi değerlendirme olarak diyorum yani. Biz şimdi e, ben şimdi taraftar... Ama şampiyonluk yolu hedef olunca işler değişiyor tabii. Ki. Biz taraftarlarımıza da şunu söylüyorum. Biz transfer yapacaksak, transfer açılacaksa bizim elimizdeki oyuncular değerli oyuncular, iyi oyunculardan kurulu bir takımımız. Bir sistem sıkıntısı var, fiziksel sıkıntı var. Biz bunları gidereceğiz tabii ki bizim oyuncularımızın üzerinde oyuncular almamız gerekiyor ki etki edelim. Bizim oyuncularımızdan evet. yani öyle bir oyuncu gelmek bizim oyuncularımız da demeli ki çok iyi bir oyuncu geldi demeli ki öyle oyuncu almalıyız. Yoksa transferi açalım çok sıradan oyuncular geldikten sonra inanın çok fazla bir anlamı yok. Yoksa alt tane de alırsın, 4 tane de 3 tane de alırsın ama önemli olarak direkt etkileyecek oyuncuları bulup getirebilmek. Hocam şimdi şampiyonlar oynayan takımlar çok fazla altyapıdan oyuncu kullanmazlar. Nadir görürüz. Siz altyapıdan oyuncu kullanmayı düşünüyor musunuz? Şimdi peki? şimdi çok güzel bir e, konuya değindin. Şimdi kulüpler ben buraya şu anda devre arasına geldim. Hedefler büyük. Yönetimle görüştük. İşte Eyüpspor'u yakalamak istiyoruz. Onun için bütün e, varımızı, yoğunumuzu ortaya koyacağız. İlk başta hedefimiz bu. Eğer Eyüpspor biz bir seri yaparsak, Eyüpspor da aynı şekilde seri yaparsa, e, tabii ki tebrik etmek düşer o zaman yani. Biz bütün o zaman ondan sonraki hedefimiz tabii ki o zaman playoff olur. Bütün yolumuzu buna verir. Şimdi kulüplerle biz anlaşırken, ben yani genelde şampiyonlu takımları da çalışıyorum. Kulüpler bize, bizden ciddi başarılar istiyorlar. Yani bize deniliyor ki hocam biz şampiyonluğun oynayacağız ve playoff oynayacağız. Bunun için şunu yapalım. Şimdi burada bazı kulüplerin yani genel olarak kulüplerin alt çok ciddi gençler gelmeyebiliyor. Burada aslında bu yapıyı hocalardan önce, gelen profesyonel hocalardan önce kulüplerin ortaya koyması gerekiyor. Ben mesela Sivas Belediyespor'a gittim yönetmedik hocam. Bizim için şampiyonu çok önemli değil. Bizim iki tane genç oyuncu çıkarma şampiyonu kadar değerlidir... de Biz o zaman yine şampiyona oynadık. Arada gençlerimiz vardı bizimde antrenmanı çıktı çok iyi şaplara. Bugün o gençler hepsi orada oynuyor. Özel hocada çok güzel onları kullanıyor. Çok da iyi işler yapıyorlar o gençler. Yani aslında bunu kulübün bir politikası olması gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Eğer Altyapı'dan çok da iyi bir oyuncu çıktıysa genç bir oyuncu ve bu yarışın içinde olacak yetenekli bir oyuncuysa, bu oyuncuyu tabii ki bütün hocalar oynatır. Bugün Sarıyer'de Doğukan Emeksiz vardı, Malatya Spor'a transfer oldu. Bizden önceki yıl çıkmış, hocalar 6-7 maç oynatmış. Bizde yine bir 14-15 maç oynadı yetişti. Geçen yıl bayağı bir maç oynadı, Malatya Spor'a gitti. Yani bu tür oyuncuları da hiçbir hoca alıp da kenara, eğer oyuncu iyiyse, kesinlikle atmaz. Muhakkak bu kadronun içinde bir şekilde oyuncu yer bulacaktır. Bizim elimizde oyuncularımız var ama biraz gençler, biraz yetişmeleri gerekiyor. Biraz fiziksel olarak öncelikle dolmaları gerekiyor, mantıyal olarak gelişmeleri gerekiyor. Onlar için her antrenman bir gelişimdir, bize öyle bakıyoruz. Biz de onlara o gelişimlerle yardım olacağız inşallah. Hocam, Muhammed Reis'i sor deyip duruyorlar ya, Muhammed Reis'te ilgili bir sıkıntım var? Ben bakıyorum oynuyor falan ama Muhammed Hiç Reis'te bir, durum nedir? Hiçbir sıkıntı yok, çok profesyonel. Ben şimdi burada geldim, bütün hocalarla birebir görüşmeler yapıyorum. Hem takım toplantılar yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Hem de birebir görüşmeler yapıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Nasıl daha iyi olabiliriz? İşte, e, takımdaki eksikleri bir de onların gözünden e, ağız, e, ağzından dinliyoruz. Çok bir noktada çok etkiledi Muhammed Reis beni. Hocam ben ya bu yıl ya, ya bir yıl ya iki yıl daha futbol oynayacağım dedi. Ben dedi bir şampiyonluk yaşay futbolu bırakmak istiyorum dedi. Bu çok güzel bir şey ya. 35 yaşında bir adamın, 36 yaşında bir oyuncunun bu hedefi koyması çok önemlidir. Yani bunu buradaki oyuncuları veya diğer oyuncuları demiyorum. İnan e, birçok genç oyuncu koymuyor bu hedefi. Ki, Muhammed Neis biliyorsunuz. Birçok şampiyonluklar yaşar. Bu çok da önemli bir futbolcu. Yani takım kaplanlarından biri olarak bu hedefi koyması dedim. Muhammed, yani şu anda çok önemli bir şey söyledim. Ee, çok da mutlu ettim ben dedim. Çünkü o yaşta oyuncu biliyorsun, Ben para mal Ne olursa olsun işte biraz daha oyun der. işin içine çıkar. Ama bu hedefi koymak çok önemli. Bu hedefi aynı şekilde geçen yıl Erkan da bize koydu. Bandırma'da. Hüseyin Bak da bize koydu. Yani çok değerli oyuncular bu oyuncular. Bu hedefleri yaşlılar koyduğu için size az önce onu söyledim. Yani yaşın çok da önemi olmuyor. Bakış açıları çok daha farklı oluyor. Ee, iyi durumda ee, etkili bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ee, iyi bir abi çok da iyi çalışıyor, takıma da örnek oluyor ee, ilk yarıda iyi işler yaptı Sakaryaspor adına, umarım ikinci yarıda e, daha iyi bir sistem içerisinde çok daha faydalı olur bize Hocam Ali Özgün'ün takımda sıkıntı yaşadığını siz az önce cevapladınız ama taraftarlar kaçırmış, tekrar e, cevaplar mısınız? Ali Özgün'ün bir sıkıntısı yok değil mi? Az önce siz cevabını verdiniz zaten bunu. Yok ben Ali Özgün değil, hiç kimse için bir sıkıntımız yok yani Hı. takım içerisinde çalışmalıyız. E, ben şey, şey he, ben e, başka bir oyuncu sorduğumda Ali Özgün'ün de ismini söyleyerek siz şey yaptınız cevap verdiniz. Taraftarlar kaçırmışlar. Yeni yayına kahve, dair olmak. İsmail'de Ali Özgün dedim. Hı. Bizim Forvet'teki ihtiyaçlarımızı fazla Ali Ali Özgün'le ilgili bir sıkıntı yok değil mi hocam tam olarak? Yok. Hayır canım yok yani. Heh, taraftarlar yok, ilgili... rahatlasın diye soruyorum. Yok oyuncularımızla ilgili sıkıntı yok. İkisi de önemli oyuncu, ikisi de önemli oyuncu, ikisinden de maksimum verimi alacağız? Yani e, lig çok uzun, çok arada maçlar oynanıyor, üçte işte perşembe oynanıyor veya çarşamba oynanıyor, pazar oynuyor, pazar olsa tekrar çarşamba oynanıyor. Hepsini iyi hale getirmemiz lazım, hepsinden faydalanmamız lazım. Bunun içinde yani oynayan oynamayan bütün oyuncuların hazır olup için içinde yer alması gerekiyor. Hocam şimdi geçen sene Bandırma sporda ekonomik problemler yoktu. Vardıysa da şeye yansımadı ama Sakaryaspor'da sanırım biraz ekonomik sıkıntı yaşayabiliyor futbolcu. Bu şartlar altında şampiyonla oynamak kolay değildir. Hani bu konuda bir problem yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Şimdi sezon bir ödeme başı sıkıntısı bir gerçeği var. Sezon başı e, oyuncuların e, geçen yıldan kalan oyuncuların geçmiş bütün alacakları nakit olarak ödenmiş. Bugün işte başkanla da konuştuk. Daha önce de görüşmüştük. Yeni gelen oyuncuların e, alacakları ödenmiş. Sadece sözleşmeye yazılanlar var bazıları. O dönemde biliyorsunuz yönetim burada bir kongre kararı almıştı. O ödemeler evet. hep o boşluğa denk gelmiş. Yani o boşluktan işte yeni yönetim gelecek, kongre olacak, şudur budur, o bir aylık bir süreç var biliyorsunuz. O ara ödeme yapılmamış. Şimdi başkanımız e, yani bir hafta içerisinde o geri kalan alacakların hepsini ödeyecek. Yani bu yıl e, o kadar şey yok. Prim alacakları sadece bir son maçım var. O da maçtan önce zaten ödenecek. Ee, i̇nanın eğer hedefe gidiyorsanız, içinizde bir hedef varsa oyuncu grubu olarak, teknik adam olarak onun önünde hiç bahaneler durmuyor. Bahaneler üreterek bir yere gelemiyorsunuz. Bahanelerin üstünden gelmek gerekiyor. Biz çalıştığımız bazı takımlarda da bunu yaşadık. Ama oyunculara dedik ki e, para başarıyı getirmiyor, ama başarı muhakkak parayı kazandırıyor. Bir nokta sonra muhakkak kazandırıyor. Biz başarılı olmaya bakalım diyorduk. Takımlarımızda başarılı oldukça para zaten kendinden gelecektir. Ama para gelmiyor diye veya parayı düşünürseniz başyal dolamasın çünkü motivasyonunuz başka yere kayar. Ee, biz oyuncularımızla enerjimizi tam sahaya e, vereceğiz. Sahaya biz verdikten sonra zaten iyi şeyler olduktan sonra da e, kazanacağımız zaten inanıyoruz yani sonunda. Yani kimse de, şey, kimse'nin parası Sakaryaspor'da kalmaz öyle diyeyim ben de konuyu değiştireceğim Ya tabi şimdi yani şöyle bir durum var bu Sakaryaspor için değil yani ki şu anda söylüyorum yani birçok ödemeler yapılmış. Bir kısım bir ödeme kalmış bazılarına. Onu da başkan yapacağım diyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Futbolcular kulüpleri zaten federasyona vererek, şuraya vererek alacaklarını alıyorlar. onlarda da garanti olduğunu bu Sakarya'daki önceler için söylemiyorum. Ben. Tabii güvence, TFF güvencesi altında. <gülüyor> zaten sözleşmelerini öyle yaptıkları için bir çoğunu alacağız. Zaten garanti altında oluyor. Ama kulüpler de iyi niyetiyle zaten birçoğu ödemelerini yapıyorlar. Yani Şimdi hocam sürekli Eyüp hedef takım olarak konuşuyoruz ama hani şampiyonluk yolunda bir Van Spor, Turgut Spor, Turşehir Belediye gibi takımlar da var. Tabii Eyüp Spor'u şundan hedef. Onlar da Eyüp hedef koyuyor. Şimdi tabii, Van Spor'u teknikli Serhat Hoca'yla da görürsen aynısını söyleyecektir. İşte Turgut, Ramazan Hoca'yla da da şimdi hepsi Eyüp Spor lider olduğu için tabii ki herkes onu konuşacak. Yoksa tabii ki zorlu rakipler hepsi de bir, Rakipleriniz da. hakkındaki görüşlerinizi soracaktım hocam. Yani onların da bir şampiyonluk hedefi var. Ya tabii şimdi Eyüp takımı hepimizin gözünde. Eyüp takımı şu anda lider olduğu için tabii ki ilk başta herkes onu geçmek istediği gibi. Yoksa Van takımı çok ciddi çıkış yaptı Serhat ile beraber. Turgut takımı e, geçeğin çıkmış bir takım. İyi işlere imza attılar. Devam ediyor. Kırşehir takımın birkaç beraber oynayan oyuncuları da var. İyi bir takım. Yani yarış devam edecektir. E, Bodrum takımı alttan iyi bir şekilde geliyor. E, yani sürprizleriyle dolu olabilir. E, yani bu konuda ama tabii ki biz Sakarya camiası olarak Tabii ki hedefimiz iyi takımına geçmek olacaktır. Yani bir Karabik maçı dışında kolay maç da yok değil mi hocam? Dik bir bir şimdi, zor. İkincilik zor bir dik. Şimdi şöyle, siz iyi olmazsanız zaten maçların ne zor olur. Siz iyi olacaksınız ki maçları kazanacaksınız yani. Yani bu kolay fiksür kolay fiksür diyorsunuz. Hiç umulmadık bir takıma. Bugün mağlup olabiliyorsunuz yani. Veya berabere kalabiliyorsunuz. O yüzden her Hocam maçı... bugün Akisar gitti Tuzla'ya 3 attı. Evet. Baştan önce konuşsak evet. hayatta tahmin edemezdik Doğru. yani. Yani o yüzden maçı ne kadar ciddiye aldığınızla ne kadar hazırlandığınıza bakıyor ve alt liglerde işler daha çok haftalık dönüyor. Yani bir hafta evet çok iyisiniz bir hafta sonra hemen onun havasıyla daha kötü bir maç oynayabiliyorsunuz veya çok konsantre olmuyorsunuz. Bunları yıllardır yaşıyoruz. Çok önemli kazandığım mesela Teknik da çok önemli bir maçı kazanıyorum. Bir derbi maçı mesela kazanıyorum. Gidip deplasmanda yeniyorum rakibimi ve içeride yeniyorum. İnanın hep o maçtan Sonraki ilk maçta o kadar uyarmamıza rağmen, çalışmamıza rağmen sorun yaşayabiliyoruz. Yani bu e, bir maçın ciddi bir yükü oluyor. Mesela bir bir maçı çıkacaksınız. Bir hafta onun stresiyle yaşıyorsunuz. Onun e, motivasyonuyla yaşıyorsunuz. Sonra o maçı kazanıyorsunuz. Orada bir stres boşalması oluyor üzerimizde. E, bir rahatlıyorsunuz. Daha sonra bir, tekrar, bir sonraki maça toparlamak zihinsel olarak da kolay olmuyor. O sıkıntılar yaşanabiliyor. Haftalık maalesef altı yaşıyoruz. Evet. O yüzden hiçbir maç kolay değil. Yani zaten... Hocam, son, de güzel. Son sorumda şu olsun. E, bu hafta 1922 Konya Spor'la bir maçımız evet. var. E, mutlaka galibiyet için hedef. O hedefle evet. çalışıyorsunuz. E, şey var mı? E, eksik var mı? Sakat var mı? Hedeflerin. Çağ yani bu maçla ilgili Çağrı hazırlıklarınız Ortakaya, nasıl gidiyor? Çağrı Ortakay'a cezalı. E, onun dışında işte Fatih'in ufak sakatlığı var. İki gündür bizim de çıkamıyor bileğinde. Yarın belli olacak. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Hazırlanıyoruz. Çok genç, koşan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biraz değiştiler. Biraz daha oynayan oyuncuları var. Tecrübeli oyuncuları. Onlar ayrıldı. Şimdi daha genç bir takım oldular. Genç takımlar her zaman koşar. Genç takımları maçın dakikada ilerledikçe dirence artar. Yani sabırlı olmak lazım. iyi oynamak lazım. Eğer erken golü bulabiliyorsan maçı daha rahat çözebilirsin. Ama gol bulamadın her dakika. Rakibin üzerindeki direnç daha da artacaktır. Tabii o anda da sen bir şekilde sağda duruşunu yine aynı şekilde bu maçı kazanman gerekiyor. Tabi ki hiçbir maç kolay değil. Bunu bir kere net söyleyelim. Hiçbir maç kolay değil. O yüzden her maçta aynı ciddi, ciddiyette hazırlanmak gerekiyor. Sevgili hocam Sakaryaspor'un Spor'un taraftarlarına mesajınızı iletin ve yayını kapatalım olur mu? Yani şöyle ee, Tabi Sakarya'yı tercih etmemizin en büyük nedenlerinin biri çok büyük cami olması. Çok büyük taraftarlarının olması. Ben yine söyledim, daha önce e, şampiyonluk yaşadığım iki tane, e, pliyoflar oynadım, yarı finaller oynadım, e, bunları yaşadım ama ben e, bir hayalim var. Böyle bir takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum, bir camiada şampiyonluk yaşamak istiyorum. E, onu Sarıyer'de kaçırmıştım, Sarıyer'de önemli bir camiaydı ama e, böyle bir büyük camiada şampiyonluğumu inşallah Sakaryaspor'da yaşarım yaşarım. E, o tarafları inşallah onu yaşatırız. Yıllar sonra Sakarya'yı e, layık olduğu yerlere inşallah taşırız. Bütün gücümüzle teknik heyet olarak, teknik heyetteki arkadaşlarım olarak şunların şüpheleri olmasın. Ben kulüpte kalıyorum. E, yani burada çalışacağız, burada yatacağız, burada kalkacağız, çalışacağız. Oyuncularımızı geliştireceğiz. Onlara bir şeyler vereceğiz. Onların ciddi potansiyelleri var. Ama bunu altındalar. Onları geliştireceğiz. Bir sistem oturtacağız. Bu hemen bir günde, bir haftada tabii ki olmayacak. Burada onlara söyleyelim yani. Çok dirençli onların istediği bir takımı oluşturacağız. Bunun sözünü veriyoruz onlara. Onlar bize destekleriz, sürdürsünler. Muhakkak onlara önce Allah'ın izniyle, daha sonra çalışarak mutlu günler yaşayacağız. Kupayı buraya getireceğiz inşallah. İnşallah bizde Mayıs ayında Sakarya spor, Spor'un şampiyonluk kutlamalarını paylaşırız hocam sosyal medya İnşallah. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim hocam. Ben çok zevkli bir sohbetti. Çok sağ olun. Böyle röportaj ediyorum. gibi değil de sohbet gibi geçti evet, fark etmişseniz. Evet. Daha iyi oldu. Aynen, e, aynen. Böyle daha iyi oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi Olur. akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.